Ekim 1789'a geldiğimizde kadınların Versay sarayına yürüyüşünün arkasında yatan neden soyluların ekinleri istiflediklerinden şüphe edilmesiydi. Bu sebeple öfkeli bir halde Versay'a e gidip soyluları 16. Louis'i ve Marie Antoinette'i Paris'e geri dönmeye zorladılar. Sonrasında işler gerginleşmeye devam etti ve sık sık ayaklanmalar baş gösterdi. Kral ne yapacağını bilmiyordu, durumdan da hiç hoşnut değildi. İnsanlar, kraldan gitgide daha çok şüphelenmeye başladılar. Bu sırada soylular Fransa'yı terk ediyorlardı. Kral ve kraliçe de durumdan endişeliydiler. Bazı insanlar, meşruti monarşi sisteminden daha radikal düşüncelere sahiptiler. Bu yüzden kendilerini korumak için de kaçmayı düşünmüşlerdi. Şu an 1791'deyiz. Bunu bir zaman çizelgesinde gösterelim. Haziran'da soylular kaçmaya çalıştılar. Fakat kaçan soylular Varende'ye yakalıp Paris'e geri gönderildiler ve Tuyeri de ev hapsine tabi tutuldular. Buradaki bina artık yok. Eğer Paris'e gider ve Louvre'u ziyaret ederseniz müzeyi Louvre'un bulunduğu caddenin karşısındaki Tuyeri bahçelerine açıldığını görebilirsiniz. Ve bu bina eskiden oradaydı. Sonuç olarak Haziran'da asiller Tuyeri de ev hapsine mahkum edildiler. Temmuz 1791'de asiller kaçmaya çalıştılar ve bu kralın tahttan çekilmeye çalışmasıyla eşdeğer bir davranış olarak görüldü. İnsanlar artık kral ve kraliçemiz olmak istemiyorlar ve bizim de krallara ve kraliçelere ihtiyacımız yok dediler. Sonrasında en radikal solcular özellikle de Jacobinler, Champ de Mar'da artık asillere ihtiyaç duymadıklarını dile getirmek için toplandılar. Bizim kral ve kraliçesiz bir hükümete ihtiyacımız var. Biz cumhuriyet istiyoruz, dediler. Sonrasında ulusal meclis Champ askeri birlikler gönderdi ve ortalık iyice karıştı. Olaylar sonucunda 50 kişi hayatını kaybetti. Buna da Champ de Mar katliamı denir. Ortam gitgide alevleniyordu. 1791'in sonunda işleri daha da kötüleştiren bir olay oldu. Ağustos'ta Pilnis Deklarasyonu ilan edilmişti hatırlıyorsunuz. Avusturya ve Prusya'nın liderleri, Fransız asillerinin düştükleri duruma üzüldüklerini söylediler. Çünkü birincisi, ikinci Leopold, Marie Antoinette'in abiydi. Ama daha da önemlisi, halkın asillere karşı ayaklanmasından hoşlanmamışlardı. Bu ayaklanmalar, diğer ülkelerin halklarının da kendi krallıklarına karşı ayaklanmasına neden olabilirdi. Ve krallar bu riski almak istemiyorlardı. Yine de krallıklar bu konuya ciddiyetle yaklaşmamış olsa da bildirge Fransa'daki halkın paranoyak bir düşünce yapısına geçmesine neden oldu. Şimdi bütün bunlar olurken birkaç yıl önce yaşanan Sermain de Pom olayını hatırlayabilirsiniz. Orada yeni bir hükümet kurulmuştu. Sonuçta 1791'de ulusal meclis söz verdiği gibi bir anayasa çıkardı. Ve bu anayasaya göre Fransa meşruti monarşi ile yönetilecekti. Ulusal meclis halka bir kral olacağını ancak bu kralın baskın bir etkisinden ziyade sembolik bir görevinin olduğunu söylüyordu. Kral kanun çıkaran biri değildi. Artık kanunların hazırlanmasından ulusal meclis sorumluydu. Kralın veto yetkisi gibi yetkileri olacaktı. Fakat güçlerinin çoğu elinden alınmıştı. Artık Fransa bir meşruti monarşiydi. Bu yaşananlar bazı yönleriyle İngiltere'de olanlara benziyordu. Ancak bazı açılardan bu daha büyük bir gelişmeydi. Hükümet kurmak için yemin edilmişti. Ama işler Fransa'da özellikle de özellikle de Paris'te karışmaya başlamıştı. İhtilal Paris ve Versay'da neler yaşandığına odaklanmaya başlamıştı ve bu durum adeta bir gösteri haline aldı. Bazı ihtilalciler meşruti monarşiden de fazlasını istiyorlardı. Onlar bir cumhuriyet sahibi olmayı düşünüyorlardı. Bunu Şam'da de katliamında da gördük. İnsanlar Cumhuriyet yönetimi için imza atıyorlardı. Karşılarına çıkan direniş ve ateşe tutulmaları onları daha da Cumhuriyet isteğine yöneltmişti. İlk videodan hatırlayacağımız gibi bütün ihtilali hızlandıran en büyük etkenlerden bir tanesi Fransa'nın para sıkıntısı çekmesidir. İnsanlar açtı. Bu ekonomik sıkıntının kaynağı, bütün politikacı, ihtilalci ve soyluların kendi pozisyonlarını stratejik bir şekle sokmaya çalışmasıydı. Kimse bu problemleri çözmedi. Fransa ekonomik darlıktaydı ve insanlar açtı. 16. Louis'den tutun da devrimcilere kadar herkesin aklında tek bir soru vardı. Bu sorunları nasıl çözeceğiz? Geçmişin birçok sahnesinde gördüğümüz gibi bunun için en iyi çözüm, aslında bilinen en iyi çözüm bir savaş başlatmaktır. Bu noktada Fransa, Avusturya'ya savaş açtı. Tarihleri yazayım, bütün bunların nerede olduğunu hatırlamama yardımcı olacaktır. Bu 1791'in sonuydu ve 1792 Nisan'da savaş başladı. Bu faydalı gözüken bir durumdu. En azından 16. Louis açısından oldukça iyi gözüküyordu. Eğer savaşta başarılı olurlarsa, bu onu daha popüler ve güçlü kılacaktı. Bu savaş ortamı, başta ülkelerin zenginliklerini almaya ve Fransa'nın kasasını doldurmasına da yardımcı olacaktı. Peki, eğer savaş kötü giderse ve Fransa yenilirse ne olacak? O zaman Avusturya ve diğer ülkeleri kendileriyle savaşta bulacaklardı. Biraz sonra Fransa'nın Avrupa'nın büyük güçleriyle savaşa girmek zorunda kaldığını göreceğiz. Ama eğer monarklar tarafından savaşı kaybederlerse, ihtilalcilerden kurtulup 16. Louis'i tekrar tahta geçireceklerdi. 16. Louis'e göre bu iyi bir fikirdi. Çoğu ihtilalci bu sorunu çözmeye çalıştı. Eğer başka ülkeleri sömürürsek iyi olur. Eğer başka ülkelerden tahıl çalarsak, Fransızları daha az aç kılarız diye düşündüler. Belki ihtilali yayarız, diğer bütün kralları tahtlarından ederiz ve bu sadece bir Fransız ihtilali olmaz, bu bir Avrupa ihtilali olur. Sonuç olarak Fransa, Avusturya'ya savaş açtı. Hızlıca Hollanda'da Avusturyalıların yaşadığı bölgelere saldırdılar. Bu bölgede başarılı olacaklarını düşünerek savaş açtılar. Ancak Fransızlar düşündükleri kadar başarılı olamadılar. Prusya, Pilnitz bildirgesinde yer almıştı. Bu yüzden de Avusturya'nın yanında savaşa katılma kararı aldı. Prusya ilk saldırıyı yaptı ve oldukça başarılı sonuç aldı. Böylece Fransa'ya karşı ilerleme kaydetmiş oldu. Prusya'nın başında olan Brunswick dükü, Brunswick Manifestosu'nu yayınladı. Brunswick Manifestosu, Pilnis Deklarasyonu gibiydi. Ancak oldukça katı kurallara sahipti. Brunswick Dükü, Fransa'ya saldıracak bir orduya sahipti. Ben bütün ihtilalci hükümetleri tahtlarından edeceğim ve krallık sistemini yavaşça geri getireceğim dedi. Bu olay 1792'de oldu. Başta, Avusturya'ya savaş açmak kralın gözünden kazançlı duruyordu. İhtilalciler de ihtilali yaymak istiyorlardı. Böylece başka ülkeleri sömüreceklerdi. Kısaca iki tarafta savaş fikrini destekliyordu. Ama bir anda Prusya'nın savaşa katılmasıyla Fransa yenilmeye başladı. Prusya, krallık yönetimini geri getireceğini savunuyordu. Kralın geri tahta çıkması olasılığının ihtilalcileri daha da endişelendirdiğini görebiliriz. İhtilalciler, kralın Prusyalılarla veya başka düşman devletlerle bir anlaşma içinde olduklarını düşündüler. Bu olay, Ağustos 1792'de yaşandı. 6 veya 7 ay sonra Paris Komünü oldu. Paris Komünü dediğimde Paris hükümetini kastediyorum. Paris Komünü, daha da ihtilalci bir grup olan Jacobinler tarafından devralındı. Asil ailelerin kaldığı yeriye gittiler. Tam buradaki bu resim, ihtilalin resmi. Jacobinlerin Tuyeri'ye gelişine konu alıyor. Rusyalıların bir ordusu var ve kralı geri getirmeye çalışıyorlar. Biz de kralı edeceğiz çünkü neyin peşinde olduğunu bilmiyoruz dediler. Sonuç olarak 16. Louis'i ve Marie Antoinette'i hapsettiler. Ayrıca ulusal mecliste bazı entrikalar dönüyordu. Ulusal meclis karşıtlarının çoğunun ordu olmadığı biliniyordu. Bu dönem solcu radikallerin ve özellikle de Jacobinlerin öne çıktığı bir dönemdir. Bu hükümet cumhuriyeti ilan etti. Bu aynı zamanda, 16. Louis'nin de artık kral olmadığının göstergesidir. Bu ulusun, bu ülkenin artık bir kralı olmayacak. Ve ülke artık bir cumhuriyetle yönetilecek. Bütün bunlar olurken, bir de Paris çevresinde dolaşan ve insanları öldüren çeteler vardı. Bu grup, ayaklanmalarla ve rastgele infazlarla, 1400'den fazla kişiyi öldürdüler. Gördüğünüz gibi, işler gitgide kötüleşiyordu. Kral hapisteydi. Kralın hapisi uzun sürecekti ve onun için iyi sonuçlanmayacaktı. Sonuç olarak ihtilenciler Fransa'nın bir cumhuriyet olduğunu söylediler. Bu arada Avrupa'nın en büyük güçlerinden olan Prusya ve Avusturya ile savaştaydılar. Sonuçta Fransız ordusu işgalci Prusya ordusunu defedebilirdi. Buna valmi çıkmazı dediler ve bunun kimin kazandığı belirli değildi. Bu nedenle çok fazla uğraşmak istemediler ve daha fazla destek birliği göndermediler. Sonuçta, az süreliğine de olsa, dış tehditler etkisiz hale getirilmişti. Ulusal Meclis, bunun üzerine cumhuriyeti ilan etti. Ama bunu daha da ilerlettiler. Bu şu an 1792 Eylül'ü. Valmi Çıkmazı oldu. Ulusal Meclis, Valmi Çıkmazı'ndan sonra yeni bir hükümet oluşturacağız dedi. 1791'deki hükümet bir yıl kadar sürdü. Yeni bir hükümet kurmayı amaçlıyorlardı. 16. Louis'nin hapsedilmesinin ardından yaşanan kan dökme ve diğer her türlü kargaşa ve ayaklanmalar bir yıl sonra olacakların bir sezdirmesiydi. Unutmayın ki, Ocak 1793'te kralı hapsettiler ve kralı geri getirme planı yapanlara savaş açtılar. Sonrasında ilk olarak 16. Louis idam edildi. Bu solda gördüğünüz kralın idamının bir resmi. Sağında ise bu sistemi icat eden Doktor Giyotin'in resmini görebilirsiniz. Bu resimde Giyotin ve aslında insanları daha insancıl bir şekilde öldürmek için bulundu. O zamanlarda insanları acı çekmeleri için değil ölmeleri için öldürüyoruz diyorlardı. Biz bu çok insancıl alete Giyotin diyeceğiz. Şu kısım insanın kafasını hızlıca koparmak için kullanılan bir keski ve bu sistem, üstte resmini gördüğünüz fizikçi tarafından icat edildi. Fakat bu mekanizmayı ilk deneyen önemli insanlardan biri 16. Louis oldu. Şubat 1793'te insanlar hala açtı, ihtilali yaymaya hala uğraşıyorlar ve hala başka ülkeleri sömürmek istiyorlardı. Şubat'ta ulusal meclis veya devrimci hükümet Hollanda Cumhuriyeti ve İngiltere'ye savaş açtı. Şimdi büyük ihtimalle, Tek başına bir ülke olan Fransa, nasıl olur da Avusturya ve Prusya'ya karşı savaşabiliyor sorusu aklınıza gelmiştir. Hatta şimdi de Hollanda ve İngiltere'ye savaş açtı. Aslında bir ay önce de İspanya ve Portekiz, Avusturya ve Prusya'nın yanında savaşa katılmıştı. Şimdi nasıl olur da tek bir ihtilalci ülke olan Fransa, bütün bu devletlere karşı kendini koruyor? Bunun cevabı da e, ihtilalci hükümetin Şubat ayında Löve en masse ilan etmesinin altında yatıyor. Löve en masse yani genel seferberlik. Genel seferberlik. Bu aslında bizim zorunlu askerlik diye bildiğimiz kavramın ilk versiyonu. İmkanları bunun için yeterliydi. Dediler ki Fransa'daki sıhhatli ve bekar genç erkekler orduda görev alacaklardır. Bu kararla bir anda yüz binlerce askerleri oldu. Birkaç yılda da bunu gösteren bazı dokümanlarda var. Asker sayıları birkaç yılda 1 milyonun üstüne çıktı. Yani bunun üzerine bir de mesleği askerlik olanlar da vardı. Bu sistem diğer bütün krallıkların asker yetiştirme tekniklerinden daha farklıydı. Çoğu krallık profesyonel askerlere para ödüyorlardı. O zamanın diğer orduları Fransa'nın topladığı ordudan daha küçüklerdi. Bu durumdan istifade, Fransa, bakın bu hükümet insanların insanlar için kurduğu bir hükümet diyebiliyordu. Kral için savaşmıyorsunuz, kendiniz için savaşıyorsunuz. Kendinizi ifade etmek için savaşıyorsunuz ki yabancı kralların emri altına girmeyin. Herkes savaş için efor sarf etti ve Avrupa'nın en büyük ordusuna sahip oldular. Ama tekrarlamaya devam etmem lazım, bütün bunlar Fransa'daki huzursuzluk sebebiyle meydana geldi. İhtilalcilere karşı çıkmak isteyen kral yanlıları oldu. Unutmamak gerekiyor ki insanlar hala açtı. Ve sonuç olarak her şeyi kontrol edebilmek için 1792'de Ulusal Meclis Sosyal Güvenlik Komitesi'ni kurdu. Bu kulağa çok güzel bir komiteymiş gibi geliyor değil mi? Sosyal Güvenlik Komitesi. Bu komite varsayılan hükümet yani fiili hükümet oldu. Bu komite buradaki hoş görünen beyefendinin Maximilian Robespierre'in yönetimindeydi. Ama aslında Sosyal Güvenlik Komitesinin baskın olduğu konu çok politik ve kuruntucu olmaktı. Maximilian Robespierre'in kontrolünde olanlar kim Maximilian Robespierre oldukça paranoyaktı. Eğer birinin yeterince radikal olmadığı hissine kapılırsa, kapılırlarsa veya çok radikal olduğu hissine kapılırlarsa kısacası Hoşlanmadıkları biri varsa veya onları görevden alacak bir kimse, bütün bu insanları Giyotin'e gönderiyorlardı, kısa ve net. Ki bu da zaten terörün saltanatının bir başlangıcıydı. İlerleyen yıllarda yaklaşık 16.000 insan Giyotinlendi. Doktor Giyotin'in insani buluşuna gönderildiler. İnsani buluş. Bu rakamlar sadece tahminiydi. Bunun için doğru bir sayım yoktu. Aşağı yukarı 40.000 insanın öldürüldüğü düşünülüyor bu dönemde. İlginç bir mantık yürütülüyordu. Biliyorum suçlusun. Hey oradaki sen lütfen şu adamı benim için öldür. Oldukça kanlı ve vahşi bir dönemdi. Ayrıca bütün bunlar Paris ve çevresinde oldu. Bir anda küçük bir şehirde on binlerce insan katlediliyordu. Bütün bu katliamlar insanların ihtilale yeteri kadar sadık olmadığını düşündükleri için yapılıyordu. Sonunda insanlar, Maximilian Robespierre'den şüphelenmeye başladılar. Bütün paranoyanız ihtilale yardım etmekten çok zarar veriyor, dediler. Termidorian ayaklanması 1794 Temmuz'unda gerçekleşti. Bu ayaklanma ihtilalci hükümetin yeni bir takvim hazırlamasına yol açtı. Temmuz ayına Termidor ayı ismi verdiler. Bir gündeki saatleri değiştirdiler. Günde 10 saat vardı. Ve bu 10 saat 100 dakikadan oluşuyordu. 1 dakikada 100 saniyeden oluşuyordu. Ayda 10 günlük 3 haftaları vardı. Yepyeni bir takvimleri oldu. Ama Termidor Temmuz ayıydı. Ki bu aslında Temmuz ayaklanmasıydı. Ve insanlar Maximilian Robespierre'den sıkılmıştı. 1794 Temmuz'unda o da giyotinlendi. Ne ekersen onu biçersin. Hatırlatmak istediğim iki şey daha var. Geriye doğru birkaç adım atıyorum ve 1793'e geri dönüyorum. Bu da biraz dipnot gibi olacak. Ocakta 1793 o Ocak'ta 16. Louis öldürüldü. Ekim'de Marie Antoinette öldürüldü. Bu da 1793'teydi. 9 ay sonra Marie Antoinette'in eşi öldürüldü. Bütün Fransa o zaman kargaşa içindeydi. 1793 Temmuz'unda bir ayaklanma oldu. Bu terörün saltanatının bitmesinden bir yıl önceydi. Toulon limanında ihtilalci hükümete karşı ayaklanmalar vardı. Bunlar yetenekli bir topçu kaptanı sayesinde bastırıldı. Topçu kaptanı bütün toplardan sorumlu olan kimse demek bu arada. 1793 Temmuz'unda Toulon bu topçu kaptanı yaptığı işi tam anlamıyla biliyordu. Ve bu topçu kaptan ileride ihtilalci hükümetin inancını da kazanacaktı. Adı Napolyon Bonapart'tı. Gelecek videoda onu da izleyeceğiz.